Evet arkadaşlar 20 artı Aralık Çarşamba'nın iddia formülü arkadaşlar 3 Üç ihtimalin içinde oynuyoruz burada. Burada kombi garanti bunlardan bir tanesi tutuyor arkadaşlar. 18 kupon bu. Şimdi nereden biliyorsun tuttuğunu derseniz hemen ispatını yapıyorum bakın arkadaşlar. 23 Aralık 23 Aralık 2018 Pazar günü çektiğimiz video arkadaşlar. O videoda aynı şekilde sistemi kurmuştuk. Bakın mesela şurada Üçünü de yakalamışız arkadaşlar. Bu 18 kupondan bir tanesini yakalıyor. Bu formülü yapıyorsunuz. iki tane de maç ekliyorsunuz. Şimdi formülümüzü anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane maç seçtik. Bakın seçtiğimiz maçlar arkadaşlar ortada maçlar. Yani oranları birbirine yakın bakın. Niye? Bunları birbirine çarptığınızda 3 maç olsa bile 8-10 ganiyan yapsın. Alacağınız parayı artırsın. Burada 18 kupon var. 9 9 18. Bunlardan bir tanesi biraz önce ispatını yaptım size denk geliyor. Sizin yapacağınız bunun altına iki tane maç ilk yarı ikinci yarı maçı belirlemeniz ve bankaya bütün kuponlara onu yazmanız. Şimdi buradaki mantık şu ben size 5 maç oynadığınızı düşünün. 3 maçı bundan oynadınız mesela bunun aynısını oynadınız. 5 maçın 3'ü garanti arkadaşlar. Bunun bir tanesi mutlaka geliyor. Hepsinin altına iki tane ilk yarı ikinci yazdığınız zaman siz o iki maçı bekleyeceksiniz arkadaşlar. E düşünün şimdi 5 maçtan 3'ü garanti olması ne demek? Ve %50'sini için bitiriyorsunuz demek arkadaşlar. Şimdi bakın 469 aldık. Oranlarını görüyorsunuz. Bakın 1.02 2.35 2.90 2.30 463 2.10 2.80 2.70 Yine 1.02 Bu oranlar böyle birbirine yakın olacak ki arkadaşlar. Ee, oranları çarpımı yüksek olacak. 468 de şöyle yaptık bakın arkadaşlar. Yine 3 ihtimali kendi içinde barındırıyor. Tabi burada 2 gelirse ganyanız daha da yükselecek alacağınız para. Ama 0-1 gelirse de kaçırmamamız için 0-1'i koyduk. Çifte şans. Şimdi 469, 1 dedik ya. 1, 1, 1. Bakın 469, 3 tane 1 yazdık. Bakın 1. kupon, 2. kupon diye gidiyor. Toplam burada 9 tane kupon var arkadaşlar yukarıdan aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şu kuponu yukarıdan aşağı bir kupona, ikinci kupona, üçüncü kupona yazacaksınız. Altına da iki tane maç ekleyeceksiniz. Banko hepsine aynısını yazacaksınız. İlk yarı ikinci yarı bulmanız lazım. Çok para alabilmeniz için. Şimdi bakın 3 tane biri yazdık. Şu biri 3 tane sıfır yazdık. Şu sıfırı 3 tane iki yazdık. Şu 2'ye. Hepsi 469 bakın. ikinci sıraya geldik. 463, 463 yazıyoruz. 1 0, 2, bakın 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, gördüğünüz gibi. 468'e geldik. Önce şunu kullanıyoruz. 0, 1, şifte şans. 0, 1, 468, 0, 1, çifte. 0, 1, çifte. Bütün hepsine yazıyoruz. 9 kolonun şekli bu. 9'una da yazdık. Bakın yukarıdan aşağı bu 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon. Böyle gidiyor. Şimdi 2. 9 kupona geçiyoruz. Bakın hemen bunu aldık. 2. 9 kupona geçtik. Şimdi bakın burada arkadaşlar kameramızı düzeltelim. Şimdi bakın. Şimdi burada devam ediyoruz yine. Bakın maçlarımız aynı. Sadece şu 2'yi kullanacağız. Diğerleri aynı. Bakın 469 yine aynı. 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2 altına 463. 102 bakın şu 102 yine 1, 102. Biraz önce bunu kullanmıştım. 0.1 1 çifteyi 468'de. Şimdi 2'yi kullanıyorum. Komple 2'yi yazdık arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada toplam 18 kupon var. Bu 18 kupon arkadaşlar 3 misli yapsanız ee, 54 lira yapar. Burada en kötü ihtimalle 8 veya 10 ganyan veriyor size. Bunun bir tanesi tutunca. Kontu garanti bir kere. Siz 2 tane maç bulacaksınız arkadaşlar. Bu 18 kupona da o 2 maçı ilk yarı ikinci yarı bulacaksınız. Mesela 3.5-3 ganyan bulsanız. E, 54 lira verdiğinizde 200-250-300 eğer daha yüksek yazarsanız 400-500'e kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bu formülümüz bu. Bu birinci formülümüz. 26 Aralık çarşamba ile ilgili kontülarantı formülü bu arkadaşlar. Biraz önce size ispatını gösterdim. Bakın hemen son olarak bir daha göstereyim. Bakın 23 Aralık 2018 Pazar günü çektiğimiz videodaki gösterdiğimiz şablon. Bakın bunlar yuvarlak içindekiler tuttuğu bu da denk gelen kupon, kupon. Altıncı kupon da denk gelmiş. Bakın arkadaşlar. Sistem bu. Bunu oynadıysanız, iki de maç eklediyseniz hayırlı olsun diyoruz. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki butondan, çerçeveden tıkladığınızda bütün videolarımıza oradan ulaşacaksınız arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Tutturduysanız yazabilirsiniz. Ben size sistemi anlatıyorum arkadaşlar. Bu 18 kuponda bu kontu garanti. Bunu oynayın. Altına da iki tane maç yazın arkadaşlar. O iki maçı bütün 18 kupona birden banko geçin. İlk yarı ikinci yarı iki maçı bekleyin. Keyfinizi sürün. Biz izlemeye devam diyoruz.